Şimdi memleketimizde, yani özellikle Siirt'te en büyük sosyal vakalardan biri işsizlik. Bu göçü önlemek için bu işsizliği, bu işsizlere iş alanları yaratıp onları burada iş alanına sok, bu göçü önlemek. Dolayısıyla bunun için çok kafa yoruyoruz. Projelerimizden en büyüğü Biyokütle Enerji Santralı. Siirt Organize'de 12 megavat gücünde bir bir proje bunun 1 megavatını tamamladık. Pandemiden dolayı dünyadaki para transferlerinden dolayı bütçeler yani para sıkıntıları var. O sıkıntılardan dolayı biraz geç kaldı ama inşallah onların çözüm yollarını arıyoruz, bitireceğiz. Orada 100-120 kişi çalışacak. Ama kullanacağı yakıt yüzünden bizim buradaki çiftçilerimize de müthiş bir katkı yapacak dolaylı yönlerden 2500 aileyi ilgilendiren bir konudur. Bu atıklar çöpe gitmeyecek, yanmayacak. Bu çöplerden, bu atıklardan bizim çiftçimiz para kazanacak. Biz onu yakacağız, enerjiye çevireceğiz. Oradan biz para kazanacağız. Bu parayı başka projelerimizde yani öz bütçemizi yükselttik, başka projelerimizde kullanacak. Yani her türlüsü bir fayda olan bir proje çok ciddi bir geliri olacak. Yani bizim belediyenin artık bu bundan sonra yapacağı bütün projelere yetecek kadar bir bütçeye sahip olacağız. Yani bizim en büyük arzumuz bizim burada yapacağımız projelerin bütçelenmesi. Burada bütçesi hazır olan bir bütçeyle işler yapıldığı zaman çok daha hızlı ve kolay oluyor. Yani projeyi biz yapıyoruz gidip bakanlarımızla zorlayarak işte şunu yapacağız, bunu yapacağız, bilmem ne yapacağız demektense bizim bütçemiz var. Bu rakamları meclise getireceğiz, meclise tartışacağız. İhtiyacımız nedir? Onları hızlı bir şekilde karşılamak.